Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. 28 Haziran Perşembe gününün üçüncü maçı, G grubunun beşinci maçı olan, İngiltere-Belçika maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 14. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim, İngiltere takımı ise, turnuvanın favori takımlarından, eleme grubunda rahatlıkla birinci olan ekip, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır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 Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hücumlu orta sahasındaki teknik adamlarla topu kanatlara veya ortadan forveti akıllı paslarla gol bulabiliyorlar. Defansı ise rakip oyunculara yoğun pres uygulayarak yapıyorlar. Belçika'nın üst tura büyük ihtimalle çıkacaktır. Peki İngiltere ve Belçika maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %36 oran